Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi ay günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı derinleştirirken sezgilerimiz de güçlenebilir gizli kavramlara ilgimiz artarken görünenin ardındakileri araştırabilir sırları keşfedebiliriz Boğa Burcu'nda birleşen Merkür ve Uranüs ilginç bilgileri ortaya çıkarırken Zihnimizde orijinal fikirler üretebilir. İlişkilere tutkulu yaklaşmamız mümkün. Özel ilişkilerde duygularımızı dengelemekte zorlanabiliriz. Kıskançlıklar, kuruntu ve şüpheler de zorlayıcı olabilir. Güneş ve Plüto arasında devam eden dik açı, kişisel ve toplumsal alanlarda manipülatif durumları ve baskıları artırabilir. Finansal piyasalarda da spekülatif hareketler gözlenebilir. Güç sahibi kişi ve kurumların otorite figürlerinin baskıları kişisel alanlarımızda sınırlamalara yol açabilir. Otorite figürleriyle gereksiz çatışmalara girmemeye çalışalım bugün şartları fazla zorlamadan akışta kalmakta fayda var öğleden sonraki saatlerde akrep burcundaki ay düğümler düzlemiyle birleşip kova burcundaki satürne dik açı yapacak duygusal baskıların artabileceği bu saatlerde melankolik ve depresif hissedebiliriz Olumlu ya da olumsuz, karmik hak edişlerle karşılaşmamız mümkün. Aile ve yakınlarımız, çevremizdeki kadın figürlerle ilgili sorumluluklar, geçmişe ait hata ve eksiklerle yüzleşebiliriz. Kendimize ve çevremize karşı eleştiren olabilir, kişisel suçluluk hissedebiliriz. İçinde bulunduğumuz şartları kabullenip anlayış göstermeye çalışalım. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.